Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Teknoloji Oku Yorum programının yeni bölümünde geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji olaylarına göz atıyoruz. İşte geçtiğimiz haftaya damgasını vuran o teknoloji haberleri. Evet arkadaşlar, teknoloji haberleri açısından oldukça yoğun bir hafta geçirdik. Bu haftanın öne çıkan haberlerinden ilki ise çok önemli bir haber. Aslında bu özellikle biz tüketicileri ilgilendiren bir konuyla ilgili önemli bir sorun ortadan kalktı arkadaşlar. Örneğin cep telefonu aboneliği ya da işte Digiturk gibi aboneliklerinizi iptal etmeye kalktığınızda büyük sıkıntılar doğuyordu biliyorsunuz. Bugüne kadar fax çekmeye kadar varan fantastik şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorduk. Ancak geçtiğimiz ayda bir düzenleme yapılmıştı. Resmi gazetede de bu yürürlüğe girmişti. Ve bu yürürlüğe giren uygulama artık hayata geçirildi. Bundan sonra abonelikleri internet üzerinden yani e-devlet üzerinden de iptal edebiliyoruz arkadaşlar. Bizim için sevindirici bir haber ama haberin her yerde ben küçük bir datayından da bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki bu iptal işlemini yapabilmek için e-imza gibi bir abonelinizin de olması gerekiyor. Yani sizin o kişi olduğunuzu bir kez daha ispat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir zorunluluk olduğunda belirtmiş olalım arkadaşlar. Böyle bir aboneliniz varsa yani e-imza özelliğini kullanıyorsanız Digiturk gibi, işte operatör te telefon abonelikleri gibi, internet abonelikleri gibi birçok şeyi yine e-devlet üzerinden iptal edebileceksiniz. Haftanın bir diğer ilginç olayı ise Microsoft buzdolabı hediye ediyor arkadaşlar. Belki de yanlış duyduğunuzu düşünüyorsunuz ama hayır. Microsoft yaptığı bir çekilişle internet üzerinden bir e, Twitter'da bir paylaşımda bulundu arkadaşlar. E, Twitter'da bulunduğu bu paylaşımlar bizlere dünya çapında açık bu arada. Yani siz de katılabilirsiniz. Bu, eğer 4 kasama kadar katılırsanız ve bu videoyu izlediyseniz siz de katılabilirsiniz. Bu yarışmaya bir buzdolabı hediye ediyor arkadaşlar. Peki bu olay nereden çıktı? Aslında bu olay birazcık Tarihi geçmişe dayanıyor. Şundan dolayı biliyorsunuz Microsoft şimdi Kasım ayının ortasını doğru yani 10, 10 Kasım'dan itibaren Series X ve Series S adını verdi. Yeni nesil konsolları hem Türkiye'de hem de dünyada piyasaya sürecek. Bu konsollar geçen yıl aslında tasarımda çıkmaya başlamıştı. İlk çıktığında çok böyle e, dalga dalga konusu olmuştu. Neydi bu? Buzluğumuna benzetiyorlardı arkadaşlar. Hatta bununla ilgili sosyal medyada baya bir paylaşımlar da yapılmıştı bir buzdolabına benzediğine derseniz X ve Series esasen ki S10 çıktı ama özellikle X modeli tamamen bir buzdolabına benzetiliyordu. Microsoft da bunun altında kalmadı ve 3 tane yapmış bir buzdolabı ikisini işte influencer'lara vesaire hediye etmiş. Bir tanesini ise bir takipçisine hediye edecek. Bunun için yapmanız gereken bir tane etiket var. Onu şimdi ekranda gösteririm ben size. O etiketi e, Twitter'da paylaşmanız bir paylaşım yapmanız ve bu paylaşımı yaparken de Microsoft'un bir mesajı var. Paylaşım var. Onu retweet etmenizi istiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şey sadece bu. Tabii Xbox hesabında takip ediyor olmanız gerekiyor. Bunları yaparsanız siz de eğer şansınız da yaver giderse Microsoft'un Series X'e çok benzeyen devasa boyutlarda gerçek bir buzdolabı kazanma şansını elde edeceksiniz. Söylemesi bizden, katılması sizden. Haftanın teknoloji haberleri içinde iki tane de oyun haberimiz var arkadaşlar. Age of Empires 3 Definitive Edition piyasaya sürüldü. Biz de taze taze sıcak sıcak Oyun Canavarı isimli programımızda çarşamba günü bunu sizlere yayınlamıştık. Bu oyunu belki bilenler bilir, bilmeyenler özellikle genç nesil bilmeyebilir ama yaşı benim gibi böyle 30'ları geçmiş 40'ı da ortalamışseniz eğer yaklaşık 20 yıl önce piyasaya sürülen bu oyunu ki bu yıl 20. yılını kutluyor arkadaşlar Age of Empires serisi Mutlaka hatırlayacaksınızdır. E, medeniyetler kuruyorsunuz, savaş yapıyorsunuz, medeniyetlerinizi yok ediyorsunuz ve karşı tarafın medeniyetlerinden bahsediyorum. Aslında bir Civilization tarzı bir oyundu e, ama o seriye, o kategoriye, o türe ilham veren ve bugüne kadar birçok oyunun da ilham aldığı önemli oyunlardan bir tanesi de Age of Empires. Yeni seride ne var? Bir iki tane özel senaryo var. Birçok tarihi, savaşı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta bunun içinde Osmanlılar, Yeniçeriler vesaire de var bu arada. Ben, mesela ben inceleme videomuzda Oruç ile beraber bir e, savaş yönetiyorduk. Bir İspanyollara karşı savaşıyoruz mesela. Böyle senaryolar da var. Aynı zamanda 4K desteği gelmiş yeni sürümde. Çok da pahalı değil bu arada. Bugünlerde oyun fiyatları el yakıyor ama bu oyun 80-90 TL civarında bir feta satılıyor arkadaşlar. Eğer bu tarzda merakınız varsa ya da daha önce Geof Empire serisi oynadıysanız bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Haftanın bir diğer teknolojiyle ilgili oyun haberimiz ise Cyberpunk 2070'den geldi. Biliyorsunuz bu oyun yakın zamanda piyasaya sürülecekti Kasım ayında ama daha önce aslında daha önce sürülecekti bir Kasım'a ertelenmişti. Şu anda çıkan son haberle beraber arkadaşlar oyun 10 Aralık tarihine kadar ertelenmiş durumda. Ee, birçok kişinin beklediği bir oyun. E, özellikle böyle açık dünyada birçok maceraya atılmak isteyenin kişilerin aslında merakla beklediği bir oyundu. Hatta GTA'ya çok benzetilen bir oyundu. Keanu Reeves'de oynuyor. Keanu Reeves'in de karakteri var oyun içinde. Hatta siz onu hayatta verebileceksiniz. Böyle gelecekte geçen adımlarla anlaşılacağı üzere Cyberpunk dünyasında geçen işte robotlarla insanların iç içe geçtiği bir dünyada suçlularla beraber işte çeşitli şeyler yaptığınız bir oyun olacaktı. Ama oyun yine ertelendi. 10 Aralık'ta gelecek. Umarız bir kez daha ertelenmez çünkü çok fazla bekleyen olduğunu biliyoruz. Haftanın bir diğer önemli haberi ise otomobil dünyasından geliyor arkadaşlar. Fiat'ın çok satan serisi olan Egea'ya cross modeli geldi arkadaşlar. Egea Cross isimli yeni model Ocak ayından itibaren piyasaya sürülecek. Henüz fiyatı belli değil. Yalnız fotoğrafları vesairesin çok şık olduğunu söyleyelim. Yerden yükseltilmiş bir araç olmuş. Birçok şu anki Egea'sında bulunmayan teknolojiye sahip olacak bir otomobil olmuş. Ve, ve farklı farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. 11 farklı renk seçeneği var. Son dönemde çok popüler olan bakır dediğimiz, turuncu dediğimiz renk seçeneğin de yeni fiyat Egea Cross geleceğini söyleyelim. Gördüğünüz gibi sektör oldukça hareketli ve otomobil dünyasında yeni yeni modeller piyasaya sürülüyor. Bu arada şunu da atlatmasını yapmak istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Renault'un yeni Captur modelinin lansmanı olacak. Biz de teknolojik olarak bu lansmanda yerimizi alacağız. Oradan da size Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşacağımızı aktaralım. Teknoloji Oku Yorum programını kapatmadan önce İzmir'de yaşanan deprem yüzünden tüm milletimize geçmiş olsun temellerimizi iletiyoruz. Ve İzmir'de ve çevre illerde yaşayan dostlarımıza büyük geçmiş olsun diliyoruz arkadaşlar. Teknoloji Oku Yorum programından bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Haftaya yepyeni teknoloji haberleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.